Her evde mutlaka bir tartışma, bir kavga olur. Hatta tabaklar, çanaklar kırılır. Hatta bağırış çağırışlar yan komşunun evini dahi şöyle bir sallar, bir inletir. Ama bu kavganın boyutu herhalde kocana bıçak çekecek kadar şiddetlenir mi? Çoğu evde bu kadar olmaz. Ama olmuş bir evden bahsedeceğiz bugün. Kocasına bıçak çeken bir hanım sahabemizden, annemizden bahsedeceğiz. Ama bütün bu kavgaların özünde aslında bir aşk vardır sevgi vardır desem, yani bıçak çeken hanım sahibimiz, annemiz bunu aşkından, muhabbetinden yapmıştır desem herhalde olayı birazcık daha şaşırtıcı hale getirir değil mi? İşte bugün aşkından kocasına bıçak çeken bir annemizi, Ümmü Süleym annemizin hayatını inceleyeceğiz. onunla ilgili radıyallahu asla birçok şeyden bahsedebiliriz. Fakat kısa şöyle bir özet geçmek gerekirse o Enes bin Malik ve Bera İbni Malik'in annesi. Müslüman olduğu için kocası tarafından terk edilen bir hanım sahabi. Ama genç ve güzel bir hanım sahabi. Kocası evi bırakıp gittiğinde Medine'nin erkekleri ona talip olur ama hiçbirisini kabul etmez. Ve işin nihayetinde bir müşrik olan o zaman için Ebu Talha gelir ve ona talip olduğunu söyler. Ona mallar, mülkler var eder hiçbirisini istemez çünkü ben bir Müslümanım sen ise bir müşrik. Bu evlilik olmaz der. Ama Ebu Talha aşkından o kadar ısrarcıdır ki nihayetinde Ümmü Süleym şöyle bir mihir ister. Ben benimle evlenmeni ancak iman etmek şartına bağlı tutuyorum. Sen iman etmeden bu evlilik olmaz. Hem şunu da anlamıyorum. Sen akıllı bir insansın. Bu odun parçaları, bu putlar, bu tahtalar sana nasıl medet verebilir? Bunların kendine bile hayrı yok der Ebu Talha Ebu da inceden böyle bir tebliğ yapar ve Ebu Talha bunu günlerce gider, düşünür ve Ümmü Süleym annemizi haklı bulup iman eder ve nikahları gerçekleşir. Arada birçok olay var ama ben Ümmü Süleym annemiz ne oldu da Ebu Talha'ya bıçak çekti? Yani bir kadının kocasına böyle bir şey yapması herhalde hiçbir erkek tarafından da istenilmez. Ne oldu da bu yaşandı? Oraya gitmek istiyorum. Yer Hudeybiye meydanı ve müşriklerle Müslümanlar arasında ciddi bir harp söz konusu. İşte oraya giden iki sahabeden biri Ebu Talha ve Ümmü Süleym annemiz Hudeybiye gazvesinde Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında cephede savaşıyorlar. Ümmü Süleym annemiz arkada daha böyle sıhhiye yemek işleriyle uğraşabileceği, sahabeye buradan yardım edebileceği bir yerde. Fakat bir durumu daha var. Kendisi gebe. Yani karnında bebesiyle Hudeybiye'nin meydanında arkadan Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gözleyen gözlerden birisi. Ve ne olur ne olmaz diye de koynuna bir hançer gizlemiş ki Rasulullah Aleyhisselam'a bir zarar gelirse hamileyim demeyip onu müdafaa edeyim diye de bir düşüncesi var. Ve işte an o an Hudeybiye gazvesi çok iyi giderken adeta ikinci bir Uhud gibi olur ve Müslümanların aleyhine dönmeye başlar, Müslümanlar dağılmaya başlar, ordu sıkıntıya girmeye başlar. Tabii ki Müslüm annemiz bu savaşı uzaktan izlemektedir ve Efendimiz Aleyhisselam bir an yalnız kalır. Çevresinde onu müdafaa edecek kimse yok. Müşrikler etrafını sarmıştır ve arslanlar gibi Allah Resulü kılıcını kaldırır. Ben Ebu Talib'in sahip çıktığıyım, vallahi bunda bir yalan yok. Ben Allah'ın Peygamberiyim. Bunda yalan yok diyerek aslanlar gibi kükreyince sahabenin dikkatini çeker ve herkes Rasullaha koşmaya başlar koşanlardan birisi de Ümmü Süleyman annemizdir. Hemen o saklandığı yerden kalkar karnında bebesiyle koyunundaki hançerini çeker ve Rasullahu müdafaya koşar. Hangi erkekte karısını o vaziyette savaşa götürür? Savaşa götürür mü? O ayrı. Bir de hamile götürür mü? Abi ayrı bir boyut. Ve birden sahabe Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafını sarar ve durum Müslümanların lehine dönüp ortalık şöyle bir dizginlenir. Ama dizginlenmeyen, sakinleşmemiş birisi vardır. O da Ümmü Süleyman'ımız. Arslan'ın dişisi de Arslan'dır. Şöyle bir kükrer, döner Müslüman erkeklere ve siz ne biçim erkeksiniz? Rasullah bu vaziyette ve siz onu korumadan Etrafa kaçışıyorsunuz ama hıncını da alamamıştır. İşte o an döner Ebu Talha'ya, kocasına, çeker hançerini. Vallahi sen nasıl erkeksin Ebu Talha? Eğer Resulullah'a burada bir şey olmuş olsaydı bu hançerle ilk seni deşerdim. Resulullah'a olan aşkından kocasına Küküreyen bir hanım sahabi, bir aslan ama en az onun kadar yiğit olan da bir eş, bir koca Ebu Talha. Onun da yüzünde bir tebessüm çünkü Rasulullah'a duyduğu muhabbetten dolayı eşinin böyle yapmasından memnun. Eşinin Allah Resulü'nü kendisinden daha fazla sevmesinden memnun. Kocası mı Allah Resulü mü? Allah Rasulü demesinden memnun. Çünkü kocası da Allah Rasulü'nü hanımından, çocuğundan, canından daha fazla sevmekten memnun. Dolayısıyla benim karım nasıl Rasulullah'tan dolayı bana bunu yapar diye de kızmaz. Tam aksine memnun olur. Çünkü kendisi de bu Talha da hanımından Rasulullah'ı daha fazla sevmektedir. Dolayısıyla Allah Rasulü'nün evin merkezine konduğu bir yuva ve onun muhabbetinden dolayı karşı karşıya gelen iki eş ama iki tarafta sevinse de kısa da bundan bu haletten memnun iki eş. Böyle bir yuva düşünün. Rasulullah'ın merkeze konduğu bu yuvada size dünya bu yuvanın içine nasıl girebilir? Rasulullah gibi bir güneş oradayken dünyanın karanlığı ve karartısı o yuvaya nasıl hakim olabilir? İşte böyle bir yuva Ebu Talha ve Ümmü Süleymin Resulullah'a aşkından kocasına bıçak çeken sahabi. Ve Resulullah'a aşkından hanımının çektiği bıçağa memnun olan bir sahabi. İki aslan sahabi. Allah bizlere böyle bir hane nasip etsin. Allah bizlere böyle birer eş olmayı ve böyle birer yuva kurmayı nasip etsin inşallah. Selamünaleyküm.